Kardeşler şu hususa bir dikkat çekmek istiyorum ben, bizim günümüzde insanların en fazla ihmal ettikleri şey belki de Allahu Alem, Allah'ın kitabıdır. Yani alemlerin Rabbi olan Allah, insana o kadar değer vermiş, insanı o kadar önemsemiş, insana dinini yaşayabilmesi, doğruyu yanlışı bilebilmesi, iyi ile kötüyü ayırt edebilmesi, güzelle çirkini birbirinden ayırt edebilmesi için bir tane kitap göndermiş. Hani insanı başıboş bırakmamıştır ya Allah subhanehu ve teala. Başıboş bırakmadığı gibi insana bütün hayatında kendisine rehber olacak bir kitap indirmiştir Allah. Kitabı tarif ederken Allah ilk ayetlerinde daha Bakara suresinin ilk ayeti okuyoruz. Allah subhanehu ve teala ne diyor bize? Esta'udhu billah. Elif <gülüyor> lâmmim zâlikel kitâbu lâ raybe fîh hüdelil muttâqîn. Bu Öyle bir kitaptır ki içerisinde hiçbir şüphe bulunmayan bir kitaptır. Ve müttakiler için yol göstericidir. Hidayet rehberidir bu kitap kardeşlerim. Müttakilere yol gösteren bir kitap indirmiş Allah Subhanahu ve teala bizlere. Şimdi bizim günümüzde insanların kitabı nasıl bir gaye ile, nasıl bir amaç ile kullandıklarınızı şöyle bir gözlerinizin önüne bir getirin. Nasıl bir muamele yapılıyor kitaba? İnsanlar kitabı ne zamanlarda okuyorlar? Hangi günler okuyorlar? Hangi zamanlar okuyorlar? Şöyle bir tahayyül edin bakalım. İlk aklımıza gelenler cenazelerde okuyorlar kitabı, Allah'ın kitabını ölüye okuyorlar. Veya bir kişi hastalanıyor, hastaya şifa olsun diye okuyorlar. Veya adamın veya kadının çocuğu üniversite sınavına girecek, lise sınavına girecek, okulun kapısında okuyor, çocuğu kazanabilsin diye. Veya kandil gecelerinde kitap raftan indiriliyor, kandil geceleri hatimler indiriliyor. İnsanlardan birçok kimsenin bir araya gelip oturup hatim programı düzenledikleri yerlerde okunuyor kitap. Veya bir bayramda okunuyor ya da ne bileyim bir gelinlik kızın çeyizine konuyor belki düğününde okunuyor. Yani kitabı öyle bir hale getirdiler ki kitap dirilerin hayatına müdahale eden bir kitap değil artık bu insanların hayatında. Kitap dirilerin hayatına karışan bir kitap değil. Şimdi Merhum Seyyid Kutup kitabın insanların hayatındaki yerini anlatırken eski nesillerin nasıl baktığını anlatıyor. Diyor ki onlar kitaba şöyle bakıyorlardı. Kendilerine emirler yağdıran bir komutanın direktifleri gibi okuyorlardı bunu. Kitabı okuyor ya kendisine sürekli emirler veren bir komutanın direktifleri gibi. Yani şu işi yap, bu işi yapma, şuraya git, buraya gitme, bunları işle, bunları işleme diye kendisini komuta eden bir kitap gözüyle bakıyorlar. Böyle baktıkları için bu kitap onların hayatına müdahale ediyordu sürekli. Zira kitabı gerçekten anlayarak okuyan her insan kitabın baştan sona bir hüküm, bir kanun, bir anayasa kitabı olduğunu görüyor. Her tarafı bunlarla dolu. Emirlerle dolu, nehilerle dolu, tavsiyelerle dolu, nasihatlerle dolu, insana ibretlerle dolu, örneklerle dolu. Kitap başından sonuna kadar budur zaten. Ama İnsanlar kitabı asıl gayesinden uzaklaştırdılar. Asıl olduğu amaçtan, indirildiği amaçtan uzaklaştırdılar. Başka bir anlam yüklediler kitaba. İbni Kayyın tarif ederken diyor ki Allah kitabı insanlar amel etsinler diye gönderdi. İnsanlarsa kitabı okumayı kendilerine amel edindiler. Allah kitabı gönderdi ki insanlar okusun ve onunla amel etsinler. Yani okuduklarını hayatına yansıtsınlar. Emrettiklerini yapsın. Neh ettiklerinden sakınsınlar. Ama insanlar ne yaptı? Kitabı okumayı kendilerine Amel Açıyor adam kitabı, okuyor, ondan sonra kalkıyor diyor Allah kabul etsin. Adamın işlediği ibadet kitabı okumaya dönüştü ve bunu da sadece kullanacakları işine yarayacağı yerdi. Kendisinden bir menfaat bekledikleri yerde kullanır oldular. Ya ölüsüne okuyacak, ya hastasına okuyacak, ya çocuğunun üniversite sınava girdiğinde okuyacak. Öyle bir yerde okuyor ki kitabı okuduğu zaman bu kitap benim hayatımı değiştirmesi gereken bir kitap. Bu kitap benim kendisiyle hayatıma yön vermem gereken bir kitap. Bu kitap benim için rehber bir kitap. Bu kitap benim hayatımın kanunlarını, yasalarını benim önüme döken bir kitaptır. Bu mantıkla bakmıyor zaten. Ölüye okurken böyle okumuyor. Hastaya okurken böyle okumuyor. Sınava giren çocuğuna okurken böyle okumuyor. Bir türbeye gittiğinde böyle okumuyor. Bir kandil gecesinde indirdiğinde böyle okumuyor. Bundan uzaklaştığı için kitap adamın hayatına hükmetmiyor. Yani akşama kadar Allah'ın kitabını okuyor. Allah'ın kitabının hafızı ama Allah'ın kitabının dışında başka başka kanunlara başka başka yasalara yazılı veya örfi olan bir takım kurallara göre hayatını düzenlemiş. Kitabı indirildiği gayenin dışında kullanmış yani. Kitap adamın hayatını değiştirmiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şerlisi kitabı okuyan ama kitapla hayatını ıslah etmeyen. Bir insan Allah'ın kitabını olduğu, gönderildiği gayenin dışında okuyabilir mi ya? Yani Hiçbir insan gördünüz mü siz? İngilizce olan bir kitabı anlamadığı halde sadece okuyan bir kimse. Hiç karşılaştınız mı? Ya da Fransızca bir kitabı ya da Rusça bir kitabı fark etmez. Anlamadığı bir dilin kitabını eline alıp sadece okumakla yetinen bir insanla hiç karşılaştınız mı? Hiç karşılaşmamışsınız. Yani. Ve hiç de karşılaşmayacağızdır Allahu u alem. Bilmediği bir dilin kitabını insan okumaz. Yani ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ne anlattığını bilmiyorsun. Seni bir şeylere sevk mi ediyor? Seni bir şeylerden alımı koyuyor. Sana bir şeyleri emir mi ediyor seni bir şeylerden nehi mi ediyor herhangi bir şekilde haberdar değilsin bir insan böyle bir kitap okumaz kardeşim böyle bir kitap kendisine ulaşsa ya da böyle bir mektup kendisine ulaşsa böyle bir Risale kendisine ulaşsa eğer önemsiyorsa ilk yapacağı iş nedir bu insanın götürüp bir tane tercümana tercüme ettirir kardeşim bana Almanya'dan Amerika'dan Fransa'dan bilmem nereden bir tane kitap geldi bir tane mektup geldi bir tane Risale geldi ama ben bunun ne demek olduğunu bilmiyorum bana bunu tercüme ettiği insan tercüme ettirir ki gerekli. Yerine getirebilsin, emirlerini yerine getirebilsin, nehilerini yerine getirebilsin. Yapması gereken neyse onu yapmış, yapmış olsun, yapabilsin. Ama Allah'ın kitabına insanlar maalesef bu muameleyi yapmıyor. Allah'ın kitabını öyle bir hale getirdiler ki duvarlarda asılı duruyor, raflarda duruyor, ne bileyim evleri süslüyor, gelinlik kızların sandığında duruyor, tozlanmış bir şekilde hayata hiçbir şekilde aksetmeyecek bir yere hapsedilmiş. Hiçbir şekilde aksettirilmiyor hayata. Bu kitaba yapılmış en büyük hakarettir Allah'u Alem. Bundan daha fazla hakaret edemez bir insan yahu. Kitabı Allah sadece insanlar götürsün, rafları süslesin diye mi indirmiş? İnsanlar duvarlara assın diye mi indirmiş? Gelinlik kızların şeyizlerine koyulsun diye mi indirmiş? Götürüp türbelerde okunsun diye mi indirmiş? Üniversiteye giren çocuklar için anneleri babaları okulları okulların kapısında okusunlar diye mi indirilmiş? Kitap insanın hayatını düzenleyen bir kitaptır. Bu kitap Müslümanın anayasasıdır anayasası. Müslüman için olmazsa olmaz olan hayatını kendisiyle düzenleyeceği bir kitaptır bu. Okuyup geçirecek bir kitap değil. İnsanın sadece bir defa okuyacağı, ondan sonra kapatıp ''Hah ne güzel ibadetimi de yapmış oldum.'' deyip uyuyacağı böyle bir kitap değil ki bu kardeşim. Göndermiş ki hayatını bununla idame ettiresin sen. Göndermiş ki doğruyu yanlışı bu sana belirlesin. İyiye kötüye bununla karar veresin sen. İnsanın ölçüsü Kur'an olsun diye gönderilmiş bir kitaptır. İnsanın hayatında birçok ölçü var değil mi? Mesela bugün Türkiye'de veya dünyanın başka herhangi bir yerinde birçok cemaat, birçok tarikat, birçok toplum var. Ve her biri ayrı bir şeye davet ediyor insanları. Ya cemaatine, ya tarikatına, ya şeyhine bir şeylere davet ediyor insanları. Ama Allah böyle insanları doğrulamıyor kardeşim. Resulullah böyle bir şeyden bahsetmiyor bize. İnsanların davet edilmesi gereken şey bu kardeşim ya. Davet edilmesi gereken şey budur. İnsanların kitaba davet edilmesi lazım. Bu Allah'ın insanlar için açıklamış olduğu, insanların hayatına hükmetmesi için göndermiş olduğu bir kitaptır. Ancak bunun hayat düzeni girecek. Kitabun uhkemet ayatuhu thumme fussilet min ladun hakimin habir. Bu... Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın gönderdiği bir kitap. Bu öyle bir kitap ki, ayetleri önce Allah tarafından muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından, her şeyin hakimi olan, her işi hikmetli olan, her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır. Niye indirmiş bu kitabı? Niye muhkem kılmış bu kitabı? Niye apaçık etmiş bu kitabı Allah subhanehu teala insanlar için? Sebebini söylüyor Allah. اَلَّا تِعْبُدُوا اِلَّا Allah'tan başka hiçbir varlığa ibadet etmeyesiniz Bunun için göndermiş. Ama gel gör, insanlar kitaptan tamamen uzaklaşmış. Hocasına çağırıyor, tarikatına çağırıyor, cemaatine çağırıyor, toplumuna çağırıyor. Bir sürü daayı var, bir sürü çağıran var. Ama vallahi insanların ölçüsü bu kitap olmadığı sürece neye davet ederse etsin, ne kadar amel ederse etsin, boştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kitabın tarifini yaptığı zaman öyle mi Müslimin hadisinde sonunda özelliklerini sayıyor. İnsanlar için insanlara ne kazandırdığını anlatıyor. Men kâle sadaka diyor. Kim onunla konuşursa doğru söyler. Men amele bihi Kim onunla amel ederse ecir kazanır. Men hakeme bihi adala. Kim onunla hükmederse adil olur. Ne kadar büyük özellikler sayıyor değil mi? Kitap budur kardeşim. En sonunda men daabihi hudiye ila sıratım müstakim. Kim onunla çağırırsa Dost doğru olan, sırat-ı müstakim olan yola götürür. Bununla olur ancak bu. Yahu bu insanlar işine geldiği yerde kullansın diye indirilmiş bir kitap değil. Bu insanların hayatını tanzim eden, düzenleyen bir kitaptır. İnsana yön veren bir kitaptır. İnsanın kendisiyle halini ıslah etmesi gereken bir kitaptır. İnsanlar işine geldiği gibi kullansın diye değil, insanlar onunla amel etsin diyedir. Eğer insanlar onunla amel etmezse, vallahi akşama kadar da okusalar, en güzel kıraat metotlarını öğrenseler, mahreçleri, tecrübüleri en güzel şekliyle de yapsalar, vallahi hiçbir şey ifade etmez kardeşim. Bugün insanlar buna çok önem veriyor. Okunuşuna, mahreçlerine, tecrübülerine, göbeğinin üstünde taşımaya öyle mi? Buna çok fazla önem veriyorlar. Hükümleri, hükümleri ise ayaklar altına alınıyor. Kimsenin umurunda değil. Aklına bile gelmiyor adam. Yani yapacağı bir işte devletin bu işe izin verip vermediğini adam düşünüyor. Bu işi yaparsa ne kadar kazanacağını, ne kadar kaybedeceğini düşünüyor. Anne babasının buna ne diyeceğini düşünüyor. Ama bu işe alimlerin Rabbi olan Allah ne der adamın aklına bile gelmiyor. Kitabı çünkü terk etmiş. Öyleyse insanın tek kurtuluş reçetesi olan bu kitaba dönmesi lazım kardeşim. Başka bir kurtuluş reçetemiz yok bizim. Hiçbir şey değildir bizim kurtuluş reçetemiz. Bunun dışında hiçbir şey değildir. İnsanın kurtuluş reçetesi Allah'ın kitabıdır kardeşim. Ya buna döneceğiz kurtulacağız, ya da Allah muhafaza bu kitabı terk edeceğiz, bu kitabı sırt çevireceğiz, helak olacağız. Rabbim bizi muhafaza etsin, bu kitaba sapasağlam tutunanlardan kılsın.